Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi 2016 Cilt 3 Sayı 1 Teknoloji ve politikanın kesişimselliğinde yeni mecra sanatı ve toplumsal durum Gökçen Ertuğrul Bu makale, teknoloji, sanat ve toplumsal durumlar arasındaki ilişkiyi sorunsallaştırarak, dijital kapitalist koşullarda yeni sanatsal mevzilerin ortaya çıkmakta olduğu yolları incelemeye amaçlamaktadır post Kontrol Toplumu dijital teknolojilerle işlemektedir ve bu kod etrafında eklemlenen biyoiktidar iktidar mekanizmaları üretmiştir. Toplumsal ilişkilerin ağ yapısı içerisinde örgütlendiği dijital kültür koşullarında üretim tarzı ve sanat arasındaki kökensel bağın dijital dolayımıyla yeni tezahürlerinin soruşturulması, failliğin yeni biçimlerinin anlaşılması açısından önemlidir. Bu çalışma, teknolojiyle sistemin normundan sapan sanatsal ilişkilenme biçimlerine odaklanarak estetik ve politika arasındaki ilişkinin nasıl eklemlendiğini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu aynı zamanda yeni toplumsal koşullarda belirmekte olan yeni direniş pratiklerini kavramaya çalışmak anlamına da gelmektedir. İnternet protokolü televizyon, IPTV hizmetinin yaygınlaşamama nedenleri Dünyada ve Türkiye'de oyuncuların çözümlenmesi İbrahim Çalışır Telekomünikasyon ve televizyon teknolojilerindeki gelişmeler ve bu gelişmelerin yöndeşmesi sonucu ortaya çıkan internet protokolü televizyonu IP TV sistemi geleceğin teknolojisi olarak önerilmektedir. Ancak geçmişte geleceğin teknolojisi olarak sunulan birçok teknolojinin tarihin tozlu raflarına kaldırılmış olması IP TV sistemine de kuşkuyla yaklaşılmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada bu soru işaretleri çerçevesinde ilk olarak IPTV sisteminin yapısı ortaya konulmakta ve diğer yayıncılık sistemleriyle karşılaştırması yapılmaktadır. Ardından, bu yapıda rol alan telekomünikasyon, televizyon ve düzenleme alanlarındaki aktörler incelenmektedir. Son olarak, bu aktörlerin dünyada ve Türkiye'de IPTV sistemindeki etkileri incelenerek IPTV'nin yayılmasını etkileyen faktörler ortaya çıkarılmaktadır. Bu bilgiler ışığında, IPTV sisteminin sunulduğu gibi, geleceğin teknolojisi olduğu iddialarının tartışmalı bulunduğu ortaya konulmaktadır. Azerbaycan'da halkla ilişkilerin ortaya çıkışı, sorunlar ve örnek olay çalışmaları. İlgar Seyidov 1990'larda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin parçalanmasıyla 15 ülke bağımsızlık kazanmıştır. Bunlardan biri olan Azerbaycan Cumhuriyeti, Sovyetlerin dağılmasıyla ciddi olarak sosyoekonomik bir değişim sürecine girmiştir. Daha açık bir ifadeyle yeni bir kapitalist sisteme geçilmiştir. Bu yeni sistem beraberinde eğitim, sağlık, medya gibi birçok alanda yeniden yapılandırma da getirmiştir. Bu dönemde ilk kez ülkede bazı uluslararası şirketler tarafından yürütülmüş halkla ilişkiler kampanyalarına rastlanmaktadır. Diğer taraftan kavramsal olarak bakıldığında halkla ilişkiler, Azerbaycan dilinde içtimaiyetle elakeler şeklinde tercüme edilmektedir. Çalışma kapsamında Azerbaycan'da halkla ilişkiler alanı hem teorik hem de pratik uygulamalar olarak literatür taraması ve örnek olay incelemeleriyle incelenmektedir. Araştırmanın sorunsalı ülkede gelişen halkla ilişkiler alanının nasıl ve hangi dinamiklerle geliştiği üzerinedir. Bu anlamda özellikle pratiğe dayalı incelemede, Azersel Telekom tarafından yürütülmüş olan ve 2011 yılında International Business Award, Stevie, tarafından yılın en başarılı PR kampanyası seçilen iki sosyal proje, Mobil Diş Kliniği ve Çocuklara Yardım, halkla ilişkiler uygulaması örnekleri olarak ele alınmaktadır. Çalışma, Azerbaycan'da hala gelişmekte olan ve az çalışılmış halkla ilişkiler alanı açısından yönlendirici bir kaynak olarak gösterilebilir. Osmanlı Türk Basın Tarihi yazımı üzerine eleştirel bir değerlendirme Gül Karagöz Kızılca Bu çalışma, Osmanlı basının ortaya çıkışı üzerine odaklanan tarih yazımını eleştirel bir perspektifle ele alma amacındadır. Geleneksel Osmanlı basın tarihi yazımına göre basının ortaya çıkışı, devletin modernleşme isteğinin bir sonucudur. Buna göre, yenilikçi ve aydınlanmacı Osmanlı yönetici seçkinleri, gelişmiş Batı medeniyeti karşısında, İmparatorluğun dağılmasını engellemek amacıyla bir reform programı başlatmış ve toplumdaki değişimin yaratıcısı olarak basının gelişmesi için çaba göstermişlerdir. Kendisine pasif bir konum atfedilen halksa, bir okuyucu kitlesi meydana getirmekten uzak ve durağan bir yapıdadır. Ancak Başbakanlık Osmanlı Arşivleri belgeleri ve 19. yüzyılda basılan gazetelerin farklı bir yaklaşımla incelenmesi basının ortaya çıkışını hızlandıran dinamik bir toplum yapısının varlığını göstermektedir. Bu yazı, Osmanlı İmparatorluğu'nda basının ortaya çıkışının dünya kapitalizmindeki gelişmeler, gerilimler ve toplum içindeki değişik grupların çatışan çıkarları çerçevesinde ele alınabileceği iddiasındadır. Türkiye solunda bir figür olarak Atilla İlhan, Nazan Kahraman daha çok roman, şiir ve denemeleriyle Türkiye Edebiyat Dünyası'nın tanınmış simalarından Atilla İlhan, aynı zamanda yazdığı edebi metinlerinde yardımıyla sol düşünce içinde bir siyasal kişilik olarak kendine yer edinmiştir. Solcu şair ve yazarları okumanın suç sayıldığı 1940'larda bu suçu işlediği için devlet tarafından solcu ilan edilen İlhan'ın sol düşünce hareket içinde aktif varlığı çok kısa sürelidir. Türkiye'deki baskı rejiminden kaçarak gittiği Fransa deneyiminin etkisiyle Kemalizm'e yönelmiş ve Kemalizm'i tüm düşünce dünyasının merkezine yerleştirmiştir. İlhan'ın düşünce dünyasının bir diğer belirleyeni yine Fransa etkisiyle şekillenen kendine özgü diyalektik yöntemidir. Tüm zıt düşüncelerin birbirini mutlak içerdiğinden içermesi gerektiğinden hareket eden yöntemi aracılığıyla İlhan, çerçevesini Kemalizm'in çizdiği bir sol düşüncenin mümkün olduğuna, bir başka ifadeyle Kemalizm ve sosyalizmin birbirini içerdiğine, kapsadığına inanır. Bu inançla kendisini, toplumu ulusal Türk sosyalizmi adını verdiği yeni bir kapsayıcı Kemalist siyaset altında birleştirmeye adar. Bu, içinde kavram ve söylem olarak sosyalizmin olmadığı, anti olması kaydıyla solcu, İslamcı ve milliyetçi tüm toplum kesimlerine hitap eden yeni bir Kemalizm okumasından başka bir şey değildir.